Hadi gelin, değişkenler içeren ifadeler yazma konusunda biraz alıştırma yapalım. Soru da a'dan 11 fazlayı temsil eden bir ifade yazmamız istenmiş. İşe a'yı yazarak başlayalım. a'dan 11 fazla olmak için de a'ya 11 eklememiz gerekir, öyle değil mi? Evet. Bu arada a artı 11'i 11 artı a olarak da yazabiliriz. Çünkü her ikisi de a'dan 11 fazla anlamına gelir. Bakalım doğru yapmış mıyız? Doğru. Hemen birkaç tane daha yapalım. D ve 9'un toplamını temsil eden bir ifade yazın. D ve 9'un toplamı, D'ye 9 eklemek demektir. Bunu da D artı 9 ya da 9 artı D olarak yazabilirim. Bakalım doğru mu? Doğru. Devam. J eksi -15 15'i temsil eden bir ifade yazın. Bu soruda eksi yazıyla yazmak yerine j ve 15 arasına eksi işareti koymam yeterli olacak. Evet, eksi kelimesi yerine eksi işaretini koyalım. j eksi 15. Kontrol edelim. Yine doğru. Nefis. Bir sonraki. 7 çarpı r'yi temsil eden bir ifade. Bunu birkaç farklı şekilde yapabilirim. Mesela çarpı yerine buradaki noktayı kullanabilirim. 7 çarpı r. Bu doğru olacak. Ya da bunun yerine 7R'de yazabilirim. Bakalım, bu da doğru. Şahaneiz. 10 ile U'nun, 10 ile U'nun çarpımını temsil eden bir ifade yazın. Onu yazalım. Tekrar ediyorum, bu nokta çarpma, çarpım anlamına geliyor. Çarpma işlemindeki çarpı işareti yerine nokta kullanmamızın sebebi de cebire başladığınızda x'in bir değişken olarak kullanıldığı ifadelerde çarpı işaretiyle x'in birbirine karışmasına engel olmak. Ne yazacaktık? 10 çarpı u. Öyle değil mi? Bakalım, bu da doğru. Evet, gelin bir tane daha. 8'in d'ye bölümünü temsil eden bir ifade yazın. 8'i yazalım, sonra bölü işareti. Ve D. Karşınızda 8 bölü D. Hepsi bu kadar. Bakalım doğru muymuş? Doğru. Hadi son bir tane daha. 6'nın B'ye bölümünü temsil eden bir ifade yazın. Az öncekinin aynısı. 6 bölü, klavyedeki bölü çizgisini kullanmak yerine buradaki düğmeye basıyorum. Evet, 6 bölü B. Kontrol edelim. Ve yine doğru. Şahane.